Merhaba sevgili Boğa Burçları Ocak 2020 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili Boğa Burçları 2021'in son ayları sizi fazlasıyla hırpalamış olabilir. Aslında 2021 senesi Satürn Uranüs karesi ile beraber siz Boğa Burçları'nın inatla, dirençle, kırılmakta, değişimde zorlandıkları alanlarda ciddi e, sarsıntılar meydana getirdi. E, dolayısıyla biraz daha esnek olabilmeyi, yeni şartlara adapte olabilmeyi öğrendiniz. E, ve kasım tutulması ile beraber de aslında o duygusal girdaptan nasıl kurtulmanız gerektiğini, üzerinizdeki ağırlıkları ve yükleri nasıl atmanız gerektiğini fark etmiş olabilirsiniz. Ve e, Artık ay düğümleri de 2022 senesi itibariyle burcunuza ve tam karşınıza akrep burcuna yerleşiyor. Dolayısıyla 2022'nin en şanslı burçlarından birisi de sizsiniz. Hatta en şanslısı olarak değerlendirilebilir. Çünkü Kuzey düğümü burcunuza yerleşecek. Özellikle tabii ki ikili ilişkiler alanında, hayatınızın kritik alanlarında bir takım karmik deneyimler yaşayarak kendi benliğinizi, kendi ruhunuzu, özünüzü bulmaya davet edileceksiniz. Burada e, imajınızla alakalı, toplum üzerinde, bırakmış olduğunuz intiba ile alakalı, ben kimim ve ben bu hayattan ne istiyorum sorusunun cevabıyla alakalı bir takım gündemlere taşıyacak 2022 senesi sizi. Ve Ocak 2022'de sizleri neler bekliyor aslında bu videoda bunlardan bahsedeceğiz. 2022 yorumlarını merak edenler oynatma listelerinden mutlaka dinlesinler. Ay düğümlerine ilişkinde çok kapsamlı bir video hazırladım. Mutlaka o iki videoyu dinlemenizi tavsiye ediyorum eğer dinlemediyseniz. Ocak yorumuna geçmeden önce kanalımla henüz karşılaşan abone olmamış arkadaşlar varsa abone olarak desteklerini gösterirlerse çok sevinirim. Aşağıdaki zil tuşuna basarak bildirimleri açarlarsa da yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olurlar. Şimdiden teşekkürler destekleyen herkese. Bakalım Ocak ayında sizleri hangi gündemler bekliyor sevgili boğa burçları. 2 Ocak tarihinde Merkür Kova Burcu'na geçiyor. Merkür'ün Oğlak burcundan çıkarak Kova Burcu'na yerleşmesi. Özellikle kariyer hayatınız, geleceğiniz, toplumsal imajınızla alakalı bir takım kararlar, haberler, gündemler, anlaşmalar, sözleşmeler, belki resmi kurumlarla yazışmalar, belki otorite figürleriyle alakalı diyaloglar gündeme getirecek gibi gözüküyor. Halihazırda tabii yeni yıla Venüs Retrosu etkisine girdiğimiz için, e, parasal konulara e, ilişkin e, çok büyük hamleler yapmamaya gayret gösterin Çünkü Venüs sizin yönetici gezegeniniz sevgili boğa burçları retrosu da e, sizi biraz daha fazla etkileyebilir özellikle haritanızda Venüs düz e, pozisyonda ise Dolayısıyla Evet kariyer hayatınıza dair bir takım haberler anlaşmalar sözleşmeler ve teklifler olsa dahi e, burada e, parasal e, planınızı çok fazla riske atmamaya çalışın ve bu e, çok da aşina olmadığınız, çok da hakim olmadığınız kişiler ve olaylara da dahil olmamaya çalışın. Zaten Venüs Retrosu'na ilişkin bir videoda paylaşacağım. Yine 2 Ocak tarihinde Oğlak Burcu'nun 12 derecesinde bir yeni ay meydana gelecek sizin 9. evinizde. Burada... Bu yeni ayla beraber yeni bir fikriniz var, yeni bir bakış açınız var, yeni bir gündem var. Belki hayatınıza giren yeni bir kişi var veya yeni bir sistemin içerisine girmeye başlıyorsunuz. Birçoğunuz için yeni bir hukuksal süreç, yeni bir eğitim, akademik kariyer, bunun yanı sıra yurt dışı ile alakalı bir gündem, belki bir seyahat, belki bir görüşme veya sosyal medya ile alakalı bir konu. Gündeme getirebilir. Bu alanlarda bir yenilik söz konusu. Yeni bir fikir sanki kafanızda yeni bir ampul yanıyor ve o fikrin peşinden gitmeye başlıyorsunuz gibi bir durumda söz konusu olabilir. 3 Ocak tarihinde Jüpiter'in ay düğümleriyle karesi var. 1 derece balık burcuna kadar ilerlemiş olan Jüpiter. 1 derece ikizler ve 1 derece yay burcunda. Yani aslında artık yavaş yavaş ay düğümleri aks değiştirirken şöyle bir son kez Jüpiter'in karesiyle beraber durumu göz önüne getiriyor gibi bir durum söz konusu. Tabi dereceler önemli. Dolayısıyla doğum haritanızda teyit etmeniz yerinde olacaktır. Burada Jüpiter'in balık burcuna geçişiyle beraber özellikle 11. ev alanlarında ciddi bir bolluk, bereket enerjisi zaten 2022 senesi boyunca sizi bulacak. Parasal anlamda hayalleriniz, hedefleriniz, umutlarınız, geniş kitleler, toplumsal rolünüz, insanların üzerinde bırakmış olduğunuz intibariyle alakalı güzel gelişmeler olacak. Ancak burada sanki kariyer gelirlerinizle alakalı, ortaklaşa parasal meseleleriniz, ödemeleriniz, borçlarınız... Sizin beklentiye girmiş olduğunuz kazançlarla alakalı bir buçuk yıldır düzenleyemediğiniz, organize edemediğiniz durumlar varsa Jüpiter burada hani olayı biraz abartarak, büyüterek, çoğaltarak karşınıza çıkarıyor ve diyor ki artık şu disiplini sağla, artık bu alanda kendi değerinin farkında ol, kendi kaynaklarının farkında ol, kaynaklarını savurup, e, har vurup harman savurma ve e, başkalarının sorumluluklarının altına bu kadar kendini sokma diyor size. Bunu da biraz büyük ve <gülüyor> görmezden gelemeyeceğiniz bir şekilde anlatıyor olacak. Biraz tabii ki zorlayacak bu açıdan bakıldığı zaman. 14 Ocak tarihine geldiğimizde Merkür Retrosu başlıyor. Merkür 10 derece Kova Burcunda retro harekete başlayacak. Merkür Retrosu ile beraber özellikle Ocak başlangıcından itibaren atılan hamleler, yapılan hamleler, atılan adımlar, görüşmeler, yazışmalar, konuşmalar her neyse Bunları şöyle bir revize etmek gerekiyor. Yani şöyle bir toparlayalım biz ne konuştuk, ne paylaştık, nasıl kararlar aldık gibi. Eğer Ocak ayının başlangıcında bazı kararlar alındıysa Merkür Retrosu ile beraber bunları gözden geçirebilirsiniz. Bir durum değerlendirmesi yapabilirsiniz. Eline boyuna tartışabilir, konuşabilirsiniz. Ancak yeni projelerinizi bu retro sürecinde hayata geçirmemeye çalışın. 14 Ocak sonrasında çok büyük riskler almamaya çalışın kariyer hayatınızla alakalı bilhassa. E, sonrasında tekrar dönmeniz gerekebilir, ikilemeniz gerekebilir, sizi biraz yorabilir, üzebilir zorlayabilir. O yüzden e, Merkür olur biraz uğraştırabilir yani sizleri. 17 Ocak tarihinde yengeç burcunun 27 derecesinde bir dolunay meydana geliyor. E, bilmiyorum dikkatinizi çektim ama Kasım ayında sizin burcunuzda meydana gelen ay tutulması 27 derecede meydana gelmişti. Aralık ayında ikizler burcundaki Dolunay yine 27 derecede ve 17 Ocak'taki yengeç donlayı da yine 27 derecede meydana geliyor arkadaşlar. Burada sayıların, sembollerin ciddi bir mesajı var sanki. Artık bir sürecin tamamlanma aşamasının sonlarına geldiğimizi hatırlatıyor bize. Sanki köprüden önce son çıkış veya son bir hatırlatma gibi. Siz bu etki üçüncü evinizde yaşayacaksınız. Önemli bir karar alıyorsunuz. Bir gündem söz konusu oluyor. Belki kardeşlerinizle yakın içerinizle alakalı bir gündem. Ee, belki de bir anlaşmayı nihayet sonuca erdirmek istiyorsunuz. Ama tabii Merkür Retro'su olduğunu unutmamakta fayda var. Ee, veya gerçekten kafanızın içinde artık bir konuda netseniz ve karar alıyorsunuz. Ee, bu yeni bir fikir de olabilir. Eski bir fikrin tamamen lafa kaldırılması da olabilir. Bir araç alımı satımı da olabilir. Ee, bu tarz gündemler söz konusu olacak. Zihniniz biraz aktif ve biraz... Ee, Yorabilir, zihinsel olarak gündemler sizi sevgili boğa burçları. 18 Ocak'ta Uranüs retrosu bitiyor. Uranüs 10 derece boğa burcunda düz seyrine başlayacak. Uranüs zaten geçtiğimiz yıllarda burcunuzda ciddi reformlar gerçekleştirdi. Birçok şeyi düzenlemek, değiştirmek zorunda kaldınız. Kendinizle alakalı bakış açınız, kimliğiniz, imajınız, vizyonunuz, bu hayattan ne istediğiniz ve ne kadar esneyebileceğiniz gibi kavramlarla özellikle 2021 senesi de sizi bu anlamda test etti. Geçtiğimiz aylarda Uranüs'ün bu alanda retro olması sizi biraz yormuş, üzmüş olabilir. Yani özgürleşemediğiniz, bir türlü üzerinizden atamadığınız yükler, sanrılar veya... Bir şekilde baskı altında kaldığınızı düşündüğünüz, kısıtlandığınızı düşündüğünüz alanlardan, o çıkamayışınız, o debeleniş haliniz aslında oran üstünün seyrine geçmesiyle beraber netleşiyor. Yani nelerden özgürleşmeniz gerektiğini biliyorsunuz, hangi alanda çaba göstermeniz gerektiğinin farkındasınız artık. Bunun yanı sıra bu alanda belki teknolojiyle alakalı bazı aksaklıklar yaşadıysanız artık bunlar da hızlı bir şekilde çözüme kavuşuyor gibi gözüküyor. E, Tabi hemen Ocak ayında ise demeyeceğiz. E, Uranüs'ün düz seyrine çünkü bunlar ağır ağır e, bizim üzerimizde tesir bırakan gezegenler ama bilelim ki en azından Ocak ayı itibariyle bu alanlarda biraz daha kafamız net, e, en azından e, toplumsal baskıdan biraz daha kurtulmuş vaziyetteyiz. 19 Ocak tarihinde Güneş Kova burcuna geçiyor. Güneşin de Kova burcu geçişiyle beraber Toplumsal bir rolünüz ön plana çıkıyor sevgili Boğa burçları Yani bir şekilde göz önündesiniz. Ee, bir şekilde sizin fikriniz soruluyor. Ee, sizin inisiyatifinize bakılıyor herhangi bir konuda. Özellikle kariyer hayatıyla ilintili olabilir. Kendi işinizi yapıyorsanız veya kendi işinizi kurmak gibi bir gündeminiz varsa. iş yerinde erili figürler, otorite figürleri, babanız belki patronunuz vesaire Onların hayatınızdaki tesiri ve etkisi artıyor olabilir. Ee, burada e, odağınız biraz daha... Artık kariyer alanlarına yönelecek gibi gözüküyor açıkçası. 24 Ocak tarihine geldiğimizde Mars yay burcundaki trafizlerini tamamlayıp Oğlak burcuna geçiyor. Mars'ın 9. ev geçişiyle beraber sanki e, seyahat trafiğiniz hızlanıyor olabilir. Çok fazla seyahat etmeniz, çok fazla iletişim kurmanız, sosyal medyada çok fazla zaman geçirmeniz, hatta bazen fikirlerinizi tartışmanız gerekiyor. Fikirler çatışması yaşamanız söz konusu olabilir. Yeni insanlar ve farklı bakış açılarıyla bir takım tartışmalar söz konusu olabilir. Hukuksal gündemler varsa bu alanda hızlı gelişmeler olabilir gibi gözüküyor. Yargısal konularda da savaşmanız ve mücadele etmeniz gereken durumlar ortaya çıkabilir. İş hayatınızla alakalı özellikle kariyerinizle alakalı biraz daha yeni fikirler, yeni bakış açıları, tanıtımlar, reklam, belki farklı mecralara ulaşmak, biraz daha geniş bir kitleye ulaşmak gibi gayeler sizi motive edebilir. E, çünkü Oğlak burcu biraz bizim kariyer hayatımızla da ilintili olduğu için sanki 9. ev temalarıyla 10. ev temalarını harmanlıyorsunuz gibi bir durumda söz konusu sevgili Boğa burçları. E, böyle bir etkileşiminiz de var Merkür retrosuna rağmen. Ayı kapatırken 29 Ocak tarihinde Venüs Retro'nuz bitiyor. Bu güzel haber yönetici gezegeniniz artık düz seyrine başlıyor olacak. 11 derece oğlak burcunda. Bu alanda özellikle aşk hayatınızla alakalı fikirsel çatışmalar, farklı kültürden, belki uzak mesafe ilişkileri, belki parasal kaynaklarınızla alakalı bir türlü oturtamadığınız o düzen, o dengeyle ilgili sorunlar artık çözüme kavuşacak. Çünkü Venüs Retrosu sürecinde buradaki sıkıntıyı çözmüş olmanız lazım. Yani asıl retrolar kötü zaman dilimleri değildir arkadaşlar. Yani sorunu sorunlu akıştayken göremeyebiliyoruz ama durağan bir seyirdeyken e, zamanımız oluyor, vaktimiz oluyor ve bir takım gerçekler de e, gözümüze daha net bir şekilde gözükmeye başlıyor. Dolayısıyla retrolar aslında bence çözüm süreçleridir. E, bu süreci tabii ki nasıl değerlendirdiğimiz tamamen özgür irade. E, astroloji hiçbir zaman biliyorsunuz ki bizlere hiçbir şey altın tepside sunmuyor. Bizim çabamız, mücadelemiz, tekamülümüz için sadece bir rehber. <gülüyor> Dolayısıyla Venüs Retros'un bitmesi de Şubat ayına daha taze, daha fresh enerjilerle gireceğinizi gösteriyor. Evet, Ocak gündemi bu şekildeydi sevgili boğa burçları Umarım keyifli, huzurlu bir ay olur sizler için ki 2022 senesinde çok güzel haberleriniz olacağını düşünüyorum. 2021'de neler yaşadınız? Yorumlarda paylaşır mısınız? Hangi alanda zorlanmalar ve tıkanıklıklar yaşadınız? Hangi alanda özgürleşmek isterken baskıyla karşı karşıya kaldınız. Bunları yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, astroloji hesabı veya evrenselkadimbilgi.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgiler, mutlu bir ay olsun. Hoşçakalın.